Evet, e, tabii sosyal medyada e, her şekilde e, karşılaşıyoruz. Resmen e, bu tür e, tehditler alıyoruz. Aynı zamanda da e, ilçe yöneticilerinden e, bir arkadaşımız e, yine benim bulunduğum e, bir yere gelip e, arkadaşlarıma, e, onlar söyleyin, e, o iktidara geldiğimizde e, ona göstereceğiz şeklindeki tehditleri de